Artık mucizeyi geri ver. Fluff, bir süre daha buradayız. Böyle birleşim Onu geri alsanız bile her zaman bulacağım. Aynı anda birden fazla mucize kullanmak çok tehlikeli.